Şimdi konuyu özetleyelim. Tabii. Yiğit Radyo Spor'da bir iddia programında yorumculuk yapıyor değil mi? Hakan Do sunuyor sen mi yorumcusun? Tersi mi? Beraber ortağız yani ortak. Ha, ortak beraber iddia spor. programı yapıyorsunuz. Bugün ilginç bir tweet atmışlar. Hakan atmış. Yiğit'in evet. fik projesini Hakan duyurmuş. Öyle diyelim. Tweet'i görenler de Eskişehir Spor Taraftarları üzerinde. Bana Whatsapp'tan, Telegram'dan, Twitter DM'den Gönderiyorlar, abi bu ne, abi bunu bir araştırır mısın, sorar mısın falan. Ben de Eskişehir Spor muhabireyim, kongresiyim. Eskişehir Spor camiasında biraz şeyimdir böyle, yani sesi fazla çıkar. Neyse, hani e, ben de Hakan'a ulaştım, Hakan'la konuştum, bana anlattı. Benim ilgimi çekti, o yüzden bu yayını yapıyoruz. Hakan da dedi ki, abi proje benim değil, Yiğit'in de, Yiğit'le bağlanın dedi. E, şu an karşınızda Yiğit. Yiğit, e, şimdi tweet'i okuyup, ondan sonra pas sana atayım, olur mu? Tabii ki, tabii ki. Hakan aynen şöyle yazmış. Yani kelimesi kelimesine şöyle yazmış. Eskişehirspor spor 355 gündür TFF birincilikte maç kazanamıyor. Yani ben tarih vereyim 8 Şubat 2020'den beri maç kazanamıyor. Kulüp imkansızlıklar, sportif başarısızlıklarla yoluna devam ederken bir proje sunuluyor. Bu proje kulüp yönetimi tarafından kabul görmüyor. Soruyorum kaybedecek neyimiz var? Teşekkür Tweeto, ediyorum Akif. Bundan sonrasını senden dinleyelim. Ya şimdi şöyle, olay şöyle başladı. Dakif bir başa gitmek gerekirse ben iki yıldır falan e, bu bazı insanlar belki biliyordur. Futbol menajerliği oynuyorum. E, i̇lk başladığım kulüp de benim orada tesadüf e, ekonomisi kötü olduğundan dolayı Eskişehirspor oldu. İki yıldır Eskişehirsporla oynuyorum. E, Samsun Eskişehir taraftar da sevdi beni, yani güzel bir iletişimimiz oldu. Neyse geldi zaman gitti zaman. Bu sene e, hala takım kötü gidiyor. Yani. Kimse istemez tabii ki bunu. Mali açıdan zor durumdalar. Transfer tatlısını kendin söyledin. Açılıp açılmayacağı belli değil. Açıldıktan sonra açılsa e, kimi getireceğinde şu saatten sonra takımı kurtaracak. Yani bir daha boşa giden para olur mu? Ya yani Bunlar da var tabii ki. Bir gün oturuyorum. E, bu Netflix'in e, bir belgeseli var. Maradona Meksika'da diye. E, onu izliyorduk. Maradona... E, Dorados diye bir kulübe gidiyor. ikinci liginde Meksika. 7 haftada 3 ya da 4 puan toplamış. Küme düşmeye oynayan bir takıma gidiyor. O geldikten sonra e, Netflix gibi tarzı bir projede e, kameralar geliyor. Bu belgeseli çekmeye. Oyuncular da o kadar ekstra motivasyon sergiliyor ki aynı sezon playoff finaline kalıyor. Oyuncular aynı oyuncular. Değişen bir şey yok ki Maradona dünyanın en iyi oyuncusu belki de futbol oyuncusu. Ama hoca olarak o kadar iyi olmamasına rağmen inanılmaz bir çağ atlatıyor takıma. Bir anda playoff finaline kalıyorlar. Şimdi buradan yola çıktık. Eskişehir bu kadar uzun süredir galip gelemiyor. Para durumu çok kötü. E, transfer yasağı var. Oyuncular moralsiz. Yani oyuncular gerçekten sahada gülmüyor. En sonda e, bu Çaykurize spor maçında forma değişme mevzusu oldu. Sen de... İlha Ceylan. Aynen öyle. E, Rize maçında da işte forma değişemedi. O gün... Twitter'da Türkiye gündeminde ön plana çıkmayı başardı Eskişehir. Spor çok uzun süre sonra. Yani çünkü çıkamıyor şu an için. Bahsedecek bir şey yok. Oynanan bir futbol yok. Hep kötü hep kötü. Doğal olarak şehirde bir mutsuzluk hakim. Biz de düşündük bunu böyle bir projeye nasıl çevirebiliriz? Çünkü e, 300 küsün gündür galip gelemeyen bir takıma e, artık bir hikaye yazmak gerekiyor. Yani hikaye gerekiyor çocukların oynaması için bu futbolcuların. Hepsi genç. Aslında yetenekli Bursa'nın da genç isimleri var ama Bursa şu an çok iyi bir yerde. Yani bizimkilerin ne eksiği var diye yola çıktık. Motivasyon Orada... eksiği var. Motivasyon eksiği var. Biz de burada karar kıldık. Ya biz... Zaten projede şöyle bir durum var. Ya Biz alırız takımı toparlarız diye hiç öyle bir şey demedik. Bundan önceki hocalara da kesinlikle saygı duyuyoruz. Onlar da elinden geldiğini yapmaya çalışmışlardır bir şekilde. Neyse bu kötü durumu nasıl lehimize çevirebiliriz diye bir proje ürettik. Proje şöyle oluyor. Daha önce oldu bu. Azerbaycan'da oldu. Futbol menajerlik oynayan birini kulübün başına getiriyorlar. Ama bu e, böyle platformlarda yeni ortaya çıkan kanallara satılamadı. Güzel bir hikayede sunulamadı bu çok fazla. Söndü gitti. Biz de buradan yola çıktık. E, takımın başına hani hoca olarak gelebilirsek lisansımız yok. Ama bundan önceki hocanın da yoktu. Yani o bir şekilde... E, onlar hocalar. bir şekilde hallediliyor. Yardımcı hocalar sayesinde hallediliyor. Kesinlikle. Ee, bir e, senaryo yaratalım. Yani senaryo değil. Gerçek hikayeler tam bu. insanlar ilgisini çekebilecek. 300 küsündür galip gelememiş bir takım. Neredeyse birinci yılını kutlayacak. Herhangi bir motivasyon. Kutlama demeyelim de yani yaşayacak diyelim. Yani. <gülüyor> yaşayacak yani. Yok yani. yok yo, tabii estağfurullah. E, bu kötü zamana geliyorlar artık. Bir yıl gelmek üzere. E, buna nasıl bir çözüm üretebiliriz? Biz de dedik bu şekilde insanların ilgisini çekebilecek, acaba olur mu diye menajerlik oynayan birini getirelim kulüp başına. Önce yurt içindeki haberlerde, sonrasında yurt dışında belki bunu duyurmaya çalışalım. Yerel, ee, bunu... ulusal, global sistem bu. Kesinlikle, kesinlikle Akif Bunu duyurduktan sonra bunu e, projeye dönüştürebiliriz, belgeselini çekebiliriz. Acaba hani o galibiyet gelecek mi, sezon... Üç tane, dört tane neyse profesyonel hocanın yapamadığını acaba böyle bir şekilde başarabilir miyiz? Ee, motivasyonumu kaybetmiş oyunculara hayatlarının e, filminde eşlerinin, kız arkadaşlarının, yaşları çok genç var, anasının babasının izleyeceği bir projede, bir filmde başrol oyuncusu e, olarak onları motive etmeye çalışacağımızı aslında bu projede bunu böyle tasarladık biz. Yani bu yani şimdi bir... Eskişehir Spor deneme tahtası elbette değildir arkadaşlar. Hani konuyu farklı yerlere çekmeyelim. Lütfen aşağıda yo, yo. Eskişehir Spor taraftanları okuyorsun. Yani devam edelim. Olay aslında şöyle. Buradan biz bir mali kaynak yaratalım. Yani önemli En önemli olan buradaki... can alıcı noktası orası. Şimdi insanlar bunu bilmediği için Eskişehir Spor deneme tabii, tabii. tahtası değildir diyebiliyor. Ama işin sonundaki parayı duyunca zaten ben yayını yapmaya karar verdim. Arkadaşlar oradan gelecek platformdan gelecek belgesel paralarıyla yani şöyle düşünelim şampiyonlar ligine bir takım gönderiyoruz yurt dışında 5-6 maç oynayacak diye grubu genelde de geçemiyoruz yani her kulübümüz için %90 yani grubundan çıkamıyoruz. Iki Ama çeşitli sponsor destekleri ilgisini çekiyor yani sponsorların ilgisini çekiyor. Bu Biz bu ilgiyi çekelim sponsor desteğini sağlayalım hem Eskişehir'i yurt içinde hem de yurt dışında tanıtalım. E, güzel yanlarından bahsedelim. Mesela bir bölümde banda SS'e önem verelim. Ki Türkiye'de tek yapan bunu. Çok da güzel başarıyorlar. Böyle bir tanıtım sağlayalım. Denemeleri para... var başka ülkelerde de, şey, şey takımlarda da başarılı olmuyor bandı SS'in yani. Bütün şey çalıyor böyle. Osmanlı müzikleri falan çalıyorlar. Yani SS Türk orjinal orjinal. Falan. <gülüyor> tabii tabii. <gülüyor> e... Böyle yani şöyle ki... söyleyeyim, bilmeyen için şöyle söyleyeyim. Bandöses takım hücumdayken başka, defans yaparken başka bir şey yapıyor. Öndeyken başka, gerideyken başka. Takım 0-0 giderken bambaşka, 2-0 öndeyken bambaşka. Bandöses taraftarlarla kurulu bir grup olduğu için, yani böyle belediye çalışanlarıyla kurulmadığı için, tabii ki algoritma da başka istiyor. Devam. Yani çok güzel bir renk kısacası. Bunları tanıtalım. Buradan gelecek parayla, arkadaşlar bu sezon, yani... Kim gelecek de kariyerini riske edecek? Hangi hoca gelecek? Kariyerini riske edecek? Ya yani iki galibiyet, üç galibiyet alsak da topa, takım yani toparlanacak gibi. Üç yüz küsündür galip gelemeyen bir takımı. E, 8 bu sezon... Şubat'ta bir sene olacak işte ya. Biraz 8 şubat. şubat. Bir ay kalmış. Yirmi e, tutmak zor iş zaten. Ama bu kötü durumu nasıl pozitife çevirebiliriz? Buradan sponsor geliri sağlarız. Yani kısacası bu sezon feda deriz. Gelecek paralarla SS'in geleceğini kurtarırız. Yani bu proje asla diğer hocalar işte yapamıyor, biz yaparız şeklinde e, böyle kendini bilmezlik bir proje değil. Yani biz Hayır kulübe... sana Yiğit şöyle bir bilgi vereyim mi? Tabii şimdi ki. Şimdi bu e, artık biraz da ben konuşayım. Seni çok konuşturdum. Sağolun. Ee, şimdi e, art, ama aslında benim dediklerim de çok önemli bu işin gidişatıyla alakalı. Şimdi şöyle e, atıyorum sen futbol menajeri oyuncusu olarak bu hikayenin başrolcusu. Tamam. Senin yanına... Şimdi Eskişehir'de de bir Eskişehir'li antrenörler sevdası var. Bir türlü Tabii. göreve gelemiyorlar. Senin yanına böyle 4-5 tane Eskişehir'li hocayı konuştuk. Tor şansı olan, A lisansı olan, B lisansı olan isim de vereyim. Mesela Emre Özbayar. Ee, i̇kincilik katte çok iyi takımlar çalıştırdı. Mesela e, Güven Sabaz hocamız var. Bu şekilde e, 3-4 isim daha var. Eskişehir'li olup da e, ikinciliklerde görev almış senin özelinde söylüyorum, senin yanına bu isimleri koyarsak zaten böyle bir şeylik çekmezsin. Ne ona? Ki... Zorluk çekmezsin. Onlar takımı antrener antren ederler ama sen de ekibin içinde olacaksın ama hikayenin başrolü sensin. Tabii ki yani zaten bizim profesyonellere ihtiyacımız var. Bu ayrı bir konu. Tabii. Zaten e, onların çalıştırdığı kondisyon antrenmanı olsun, taktik antrenmanı olsun. E, zaten futbol bir ekip işi. Yani kimse kendi kendine bir şey kurtarabilir. E, ne de kendi kendine batırabilir. Ya ekip halinde oluyor e, bu ekibi sağladıktan sonra ilk hedef bu bitmiş motivasyonu yani şehrin üzerindeki olumsuz havayı kırmak açıkçası bunu kırdıktan sonra bir şekilde başarıya gidebiliriz ya gideriz gidemesek bile kulübümüz para kazanır en azından gelecek senelere daha güçlü hazırlanır. Olur. Yani bence bir taşla iki kuş olur. Eskişehirli hocaların da göreve gelmesiyle Eskişehir e, yerel basını ve Eskişehir spor taraftarlarının da bir sevdası dinmiş olur. Benim gözümde böyle bir gelişme olur. Şimdi gelelim işin maddi kısmına. Şimdi bu belgeseli atıyorum Netflix'e sattığımız dakika. Kulübün kasasına çok iyi bir para girecek. Onu geçtik. Böyle e, bu bir film olmayacak. Dizi hani e, TV episodes dediğimiz yani dizi bölümleri şeklinde yayınlanacak bir dizi olur. Her evet. bölüme farklı sponsorlar bulunur. Ki bu sponsorluk gelirleri zaten dünyada yayınlanacağı için çok farklı boyutlara ulaşır. Yani ben biraz araştırdım çok iyi ekonomiler dolaşıyor. Ve e, hakikaten eskişehir sporun borcunu böyle sıfırlayabilecek noktada rakamlar konuşuluyor. O yüzden hani zaten bu sene küme düştük. Ben de destekliyorum bu ayrıca bu projeyi çünkü yani bu takımın ligde kalma ihtimali yok. Ee, bu arada ben biraz samimiyim bu konuda. Bana olur gibi geliyor ama bizim camia çok zor bir camia. Yani e, yani burada çok farklı bir algoritma var. Eskişehir sporun, hani Eskişehir spor camiasının çok değişik bir yapısı var. Taraftar çok farklı. Yani... Bu işin sonunda bir ışık varsa sonuna kadar zorlarlar bakın sonuna kadar zorlarlar ama o ışığı verilmesi gerekiyor şimdi seni biraz dinleyelim hani e, Meksika ikinci ligi örneği verdik sandırılan şey verdik ekonomi boyutunda kulübün kasasında tahmini ne kadar para girebilir şunu söyleyeyim Akif e, o belgeselde Doradas kulüp başkanı var genç bir isim e, şöyle bir açıklama yapıyor daha önce biz sponsorlarla görüştük inanın diyor kimse yüzümüze bakmadı şu an Manchester United'ın sponsoru dahil bizimle iletişime geçmeye çalışıyor. Telefonları susturamıyorum. Ee, i̇nanılmaz bir ilgi var ve yani sonuç olarak para yağıyor bize. Şeklinde bir açıklaması var. Ee, burada tabii ki Netflix gibi kanallar doğrudan net bir para söz etmiyor ama bir e, 10 milyon civarı her bölümden çeşitli sponsorlar, en iyi sponsorlarla anlaşılarak bir gelir elde edebilirsek... 8 bölüm biz borcu sıfırlarız ya Yiğit ben sana söyleyeyim. Ya amaç zaten açıkçası kulübün borcunu sıfırlaması. Yani sen de diyorsun kulüp küme düştü. Evet. Ya ben de diyorum. Ya aklı başında olan, hayalperest olmayan herkes diyeyim. Kulübün bu sezon küme Şimdi, düştüğünü biliyor. Ben de teknik bir bilgi vereyim. Borçla alakalı şu an online'da 48 kişi izliyor. Bizi ama tekrarlarını çok sayıda insan izleyecek. Ben de paylaşayım. Şu an bu takımın bilinen 250 milyon TL borcu var. Eskişehirspor. Ben sana söyleyeyim. Bunun... Evet. 3'te ee, 2'si futbolculara diyelim hadi 3'te 2'si değil de 3'te 2'si ben futbolculara olan yani futbolcu, teknik direktör e, transfer yasağına engel olabilecek bütün dosyanlı, dosyaların 40 ila 50 milyon TL arasında bir paraya kapatılabileceğini düşünüyorum e, somut örneklerimde var Sinan Özeçoğlu örneği dersem taraftarlarımız anlar şimdi 40 milyon 50 milyon diyelim bu 50 milyon'a transfer tahtasını sıfırladık banka borcudur eski yönetici alıcıklarıdır. Ivirdir zivirdir bunları ilk planda ödemesek de olur. Ben böyle düşünüyorum çünkü bunlar senin transfer tahtasını problem teşkil eden şeyler değil. Bir de federasyon gelirin zaten senin banka borcuna falan gidiyor. Öyle söyleyeyim ya yani. bilet satışıdır, TV yayınıdır. Bunlar da şey yapıyor. Yani Eskişehirspor'a sıcak 50 milyon para var hazır. Bu bu projeden 50 milyon çıktığı dakika Eskişehirspor kurtulur. Bu da bir, bu da benim iddam. Hatta böyle çok zorlarsan 40 milyona bile sıfırlanır o borç. Benim iddamda bu. Kimseye dinleyelim. Bu paralar kazanılabilir diyorsun. Yani kazanılır demiyorsun ama kazanılabilir diyorsun. Akif, tabii ki. Yani şimdi burada e, insanlara yalan söylemenin bir manası yok. Tabi tabi tabi. Hayalde satmıyoruz. Hayalde satmıyoruz. Kazanabiliriz. Ya yani bunu başarabiliriz. Buradaki amacımız yani zaten kulübe sıcak para giriş. Yani şu an biz e, şöyle söyleyeyim doğal olarak sponsorların peşinden koşuyoruz. Eskişehirspor'un peşinden koşacak bir sponsor grubu yakalamak. Ya buna da ulaşabiliriz. Yani dediğim gibi isim vereyim, yani sallıyorum hava yolları. Nasıl şampiyonlar etimiz var eti. Tabii ki, tabii ki eti var. Ya bunun yanında. Artırıcısı var, sarar var Eskişehir'de şu an. Ee, bu markalara senin belgeselin Türkiye'nin ilk e, platform belgeseli olarak bu şekilde yayınlanacak. Bu işe girişiyoruz. Ne düşünüyorsunuz dediğiniz zaman eminim bu markalar da kendi tanıtımı için ciddi paralar harcayan takımlar, e, markalar onların da e, ilgisini çekecektir. Bak taraftarlar 25'e de razı, 25 milyon TL'ye de razı. Yani 25 milyon TL'ye de güzel şeyler yapılır. Çok çok ya, iyi şeyler yapılır. Yani %90 rahatlarız. Hiçbir şey Transferin her türlü açılır. Kesinlikle öyle. Hiçbir şey yapmamaktan e, böylesi daha iyi olacaktır. Bana kalırsa... İnsanların, yani ikna almadığı kısmı anlatayım sana şu an alttaki yorumları takip tabii ediyorum. Ki. Şu an insanlar hala bir FM menajerinin ...bir takımını çalıştıramayacağını iddia ediyorlar. Bu yüzden hayal e, olarak değerlendiriyorlar. Ütopik olarak değerlendiriyorlar. Yani sence bir FM menajeri... Mourinho e, şeydi değil mi? E, teknik direktör olmadan önce neydi Mourinho? Biliyor ee, musun? Yani futbolculuk denemesi oldu ama olmadı. Futbolcu da olmadı. Olmadı ama çok dünya çapında bir teknik direktör oldu değil mi? Evet. Şimdi biz de buradan böyle bir çıkarma peşinde değiliz ama... ...bence... Ee, bir FM menajeri, bir belgesel konusu olarak müthiş bir konu olur. Bence. Tüm dünyanın. Yani 156 Zaten, ülke var benim bildiğim. Hepsinin ilgisini çeker. Aslında Söyle. olayın kilit noktası Akif bu. İlgi çekmek. İlgi çekmemiz lazım ki Moria para yıksın. tercümanmış gelsin. bu arada. Evet. Ee, çok güzel sağ olsunlar söyleyenler için. Yani ilgi çekmek. ilgi çekelim ki para gelsin. Para gelsin ki geleceği kurtaralım. Aslında bunlar beraber. Yani şu an şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Eee Kimi getireceksiniz? İlk galibiyet gelse kimin ilgisini çekecek? Hı. Ne olacak? Yalan bir galibiyet olacak. Yani sadece puanı 3 puan olarak yazılır. Mali bir getirisi olmaz. Büyük ihtimal sezon sonu gene küme düşülecek. Yani bu bir proje değil. Yapılan. Zaten bundan önce de bu yapıldı. Yani isim vermek istemiyorum. X bir hoca geldi. Başarısız olduk. Başka bir hoca <gülüyor> geldi. Bak, bir o, ka başarısın. o kadar haklısın ki. o kadar haklısın ki. Son iki teknik direktörümüz içinde geçerli bu bence. Ya ben... De. Yani Gerçekten ben, ben söylüyorum abi ben kongreyesiyim ben taraftarım ben basın muhabireyim ben diyorum ki hocalarımız tamamıyla hayal kırıklıydı antrenmanları da takip ettik pandemi öncesinde pandemi sonrasında çok fazla takip edemedik testler kapatıldığı için ama çok başarısızlardı yani hiç kusura bakmasınlar hani zaten çok başarısız oldukları için 30 maçtır bu takım kazanamıyor yani bir takım böyle es kaza hiç kazanamaz ya, kusura bakmasınlar ya, Bu benim es kaza çok doğru söylüyorsun ya, es kaza olur bir takım hani çok kötüdür kendi içinde ee, çıkar sahaya sana mağlup olur Ö Türkiye'de örnekleri yok mu var takım kendi kendine maç kaybeder bize o da denk gelmedi yani bir çok motive olduk taraftar konuşmalar yaptı isyan dediler Böyle bir sürü şey denedik ama hiçbir türlü sonuç alamadık yani Keçiören maçı menemen maçı 90 arplarda kaçan galibiyetler takımın daha da geriye gitmesine neden oldu çünkü takım futbolcular bir türlü olmuyor diyorlar olmuyor olmuyor şu Morel an eskisi bu tabi tabi yani bu galibiyete yaklaşıp kaçırmak daha da geriye götürüyor maalesef böyle bir durum var ya sana kesinlikle katılıyorum bu hani Önceki menajerler hakkında tabii konuşmak olmaz. Tanımıyorum. Yüz yüze de tanışmadım. Dünyanın en iyi insanı da olabilirler. Hani bir şeyler denediler. Elbet denediler. Olmadı. Ama onlar profesyonel insanlardı. Yani profesyonel insan getirilmedi, başarı sağlanmadı diye bir durum yok. O daha önceki menajer oynayanlar için söylüyorum. Zaten profesyoneller geldi. Olmadı. Şu saatten sonra hangi iyi hoca alt ligler, üçüncü liglerde şampiyonluğu oynayan bırakıp da CV'sine şampiyon olacakken küme düştü yani şu an Eskişehir yani. Spor'da hangi hoca gelirse gelsin takım küme düştü diye bir CV'sinde yazacak. Yani ya. Böyle bir gerçek var. Çok mucize lazım. Çok kısa bölüyorum. Bir de şunu söylemek istiyorum. Yani aslında olayımız bir bakımı da bu. Şimdi gelecek hocalar 2-0 yeniliyorken biz 3'ü yemeyelim daha fazla şey olmasın diyecekler. Moralimiz bozulmasın. Yani bizim kaybedecek hiçbir şeyimiz yok. Şu anki Eskişehir Spor'la aynı durumdayız. Yani evet. daha iyisini yapmaktan başka bir çaremiz yok. Bir de oyuncuların üzerindeki o kaybetme psikolojisini, o insanların verdiği olumsuz tepkileri tamamen kendi üzerimize çekeceğiz. Onlara bir rahatlama, sağlama peşindeyiz açıkçası. Yani Allah, git, şahsi görüşüm ben sana değil teknik ekibe güveniyorum. Yalan değil. Yani bu projeyi yaparsak sen böyle kağıt üstünde başrol olacaksın ama tabii ben ki, o ekşişeli hocalardan kurulu olacak olan teknik heyete... Çok güvenirim. Niye biliyor musun? Mesela Emre ve Özbayar ismi verdim az önce. Adamın Tudor diploması var. Pro lisans yok ama Tudor diploması var. Yani bu adam zaten bu işin feleğinden geçmiş bir hoca. Babası da yıllarca Eskişehir Spoda futbol oynadı. Vahap Özbayar. Hani bizim taraftarlarımız bilir. Milli takımda falan oynamış bir ismin oğlu. Yani ama bizim yönetimde Eskişehirli hocalara karşı bir ön yargı olduğu için bunu kıramadık. Yani geldiğimiz nokta ortada. Şimdi Eskişehirspor'un son durumuyla ilgili birkaç değerlendirme yapayım ben. Sen de iyice öğrenmiş olursun. Tabii. Yani e, şimdi az önce bir soru geldi. Sinan Özeçoğlu örneği verdiniz. Sinan Özeçoğlu 50 milyon TL'ye neden transferi açamadı ya da neden kulübe almadı şeklinde bir soru geldi. Ona cevap veriyorum. Sinan Özeçoğlu kafasında 30 milyon TL bütçeyi belirlemişti. 30. 31 demedi. 30 milyon dedi. Bu şartları zorladı. Sadece 14 dosyada muvaffak olamadı. 14 dosya. Yani bir 10 milyon TL daha vermiş olsaydı 40 milyon TL Eskişehirspor'un borcunu satın almış olacaktı. Bakın sıfırlamış olmayacaktı. Satın almış olacaktı. Bir Eskişehirspor tek bir kişiye borcu kalacaktı o zaman bir imza ile transfer açılacaktı öyle düşündüm. Ama Sinan Özeçoğlu 30 milyona zorladı. 40'a oluyordu iş. Şimdi benim bu 40 50 rakamını vermemdeki sebep de bu zaten. Yani ortada bir deneme var. Hadi bu iş olursa ve e, şöyle söyleyeyim sen şimdi bu projeye giriyorsun, girebiliriz diyorsun ama mevcut yönetim buna sıcak bakmadığını sen söylüyor, siz söylüyorsunuz. Tabii yani tabii. Yönetim kabul etmiyorsun. Yönetimle ter, irtibatınız nasıl oldu anlatır mısın biraz? Ya tabii şöyle oldu yönetimle benim bizzat şeyim yok ama ben Sayın Başkan'a mesaj olarak attım. Geri dönüş alamadık açıkçası. Sonrasında isim vermem doğru olur mu? Herhalde olur. Söyle söyle biz, biz hiç sorun yok. Evet. Murat abi Murat Diri ile görüşmemiz tribün gerçekleşti. Türlübin lider, nefer lider, evet. E, o da mesela onun da dediği bu çocuklara bir hikaye lazım. Geçtiğimiz sezon taraftar desteğiyle içeride çok iyi maçlar çıkardık aslında biz dedi. E, Şu evet. an bir hikayemiz yok. E, onlara bir hikaye yaratabilirsek çok iyi olur dedi. Açıkçası kendisi e, destekledi bizi, sağ olsun. E, onlardan e, yardım aldık, destekledi. Ama yönetim kabul etmedi diyebiliriz. Yani şimdi ben 8 bölüm üzerinden düşünüyorum. 80 milyon TL getirebilecek bir projeden bahsediyoruz. Murat bir seve, seve destekler. Yani 6 ay feda deriz. Zaten düşeceğiz. Yani Z 6 ay bile değil. Değil yani. Ocaktan Mayıs sonuna. 5 ay. Değil mi? Hani bu ay sonu transfer kapanıyor. Muhtemelen yönetimde de akıbeti belli olacak. Çünkü başkan yardımcısının şöyle bir açıklaması oldu. Biz transfer tahtasını açamazsak %99 bırakırız dedi. Bu takım olur da ee, i̇cra komitesi, şimdi kongre de yapılamıyor, öyle de bir durum var. Mart ayına kadar kongre de yapılamıyor pandemi nedeniyle. İcra komitesine kalırsa, icra komitesine ciddi ciddi bir konu görüşüdür. Ciddi ciddi görüşülür Çünkü ortada 70-80 milyon TL'lik bir gelir söz konusu. Ben bu geliri de şöyle düşünüyorum. Az önce biraz açtık, biraz daha netleştirdim. İnsanlar daha iyi anlasınlar. Şimdi Bush olur da Netflix'e satılırsa ya da Netflix'in muadili bir firmaya satılırsa, çok iyi. Sponsorlar Eskişehir Spor'a değil bu projeye gelir. İnsanlara onu anlatmamız gerekiyor. Yani 2 yıllarda Eskişehir Spor'a destek veriyor. Ağaçelik verdi, Saray verdi. Artık destek vermiyorlar. Bunun özelinde sen diyorsun ki 156 ülkede yayınlanacağı için Netflix 156 ülkede yayın yapıyor. Türk Hava Yolları destek olur. Tabii ki. Mesela, yani örnek olarak mesela. söylüyorum. sponsorların Her şeyi geçtim. Senin ilk defa şey söyleyeceğim. Netflix'e satılan projelerde Kültür Bakanlığı destek oluyor. Öyle de bir durum var. Yani Kültür Bakanlığı bu tarz projelere zaten destek veriyor. Şimdi benim sana sormak istediğim soru şu. Ekipman hazır mı? Ya da Netflix'e bu işi nasıl satabiliriz? Yani irtibat var mı? İçin pazarlama kısmındayız. Şimdi sponsorları bulduk. Projeyi çektik ama bunu nakiste, nakiste nasıl çevireceğiz? Sponsor dışında. Evet. Bunun dışında şöyle bir şey hazırladık. Evet. Bizim gene radyo bölümümüzden bir arkadaşımızla beraber onun ekibi e, tamamen kameramanlardan, set ekibinden oluşan bir ekip hazırladı. Onlarla konuştu. Onlar da aynı şeyi söyledi. Yani e, para istemiyorlar. Kalacak yer versinler e, açıkçası. Hani bu süre zarfında. Valilik karşılar yine olur o. Mesela valiliğin misafirhanesi gibi düşünün. Yani bu projeyi çekebilecek ekibi de hazırladık açıkçası. Vardı böyle arkadaşlarımızla. Onlardan da destek aldık çünkü duyan hani kaybedecek bir şey yok projemizde ki satılmayı başardığımız takdirde bu projeli gelir çok yüksek seviyede olur. Hepsinin kariyeri içinde, bu mesela kameramanın bile kariyeri için güzel bir proje olacağı için insanlar gönüllü yes, oldu buna. Hepsinde yayınlanacağı için yani ben, ben de gönüllü olurum yani. <gülüyor> Tabii ki. <gülüyor> ya bu, bu tarz evet. bir projemiz vardı açıkçası. Yani burada Vardı demek istediğim... mı, var mı? Şimdi ben önemli hala... Türkçe'de... Hı. <gülüyor> Şöyle Akin, yani bizim için hala var proje. Ben e, dün, yani bu projeyi bir süredir üzerinde duruyoruz. E, dün ilk defa kendi kanalımdan bir açıklama yapayım istedim. O da yani kanalımız bizim çok aslında küçük, öyle çok yayılacak bir şey değil. da Ama... diyorsun değil mi? Youtube tabii. Yani ismi vermemize hiç gerek yok. Öyle bir ekstra... Söyleyebiliriz, kanalım... burası no, yo, yo. bağımsız bir platform. Yani YouTube yo, kontrolü yo, altında değiliz. Hayır, ben de ona söyleyeyim, ona ben söyleyeyim, ben söyleyeyim, ya. Söyle, Sen, söyleme. ben söyleyeyim. Valla söyleme, söyleme. sonra e, oradan bir şey... Ama 731 kişi izlemiş, 731 kişi izlemiş, onu söyleyeyim. Ya gitgide de yükseliyor, yani böyle e, sosyal medyada da yayılmaya başlaması gerçekten beni mutlu etti. Eskişehir spor taraftarlarının da gerçekten o kadar güzel geri dönüşler aldım ki yorumlarda yazıyor insanlar, o bu ve gönül verenler. Bu beni çok mutlu etti. Eskişehir spor taraftarlarının umuda ihtiyacı var çünkü o yüzden... Kesinlikle bütün camial olarak herkesin umuda ihtiyacı var açıkçası. Tabii, bu da bir umut. Yani e, daha önce dünya çapında denenmemiş bir şey. Azerbaycan'ı saymıyorum pazarlama yapılamadığı için. <gülüyor> ya bu pazarlama kısmını yani havada bıraktın sen. Yapabilir miyiz onu? Akif yapabiliriz. Çünkü Projenin kendisi... pazarlayabileceksek sponsorlar gelecek. Yani sponsor Tabii firmalar ki. da az çok bizden hani yayınlanacak mı garantisi diyecekler yani. Tabii ki. Çok haklısın. Bunu ben pazarlayacağımıza çok net inanıyorum. Çünkü bu X bir kulüp değil. Hikayesi çok iyi. Yani bu kadar süredir galip gelebemiş olması bir hikayenin başlangıcı. Hele ki bunun üzerine galibiyet falan gelirse iyice e, işin rengi değişir. Gerçekten sırf Türkiye'de değil, Peki, dünya basında bile ilgi çekecek bir hikayeye dönüşür. Senden bir ricam var. Şimdi Tabii böyle ki. bir projeye henüz başlanmadı. Yok yani yönetim kabul etmiyor. Ama ön onay yazısıyla işler çok değişir. Ön onay yasalarını biliyorsun değil mi? Yani evet. e, bir proje sunuyorsun Netflix'e, Netflix onay verirse, Yılmaz Erdoğan'dan örnek verelim. Yılmaz Erdoğan'dan iki tane senaryo satın alıyor yayınlayacak şirket. Daha ortada senaryo yok. Yani diyor ki sen bana 2020 yılında ya da 2021 yılında iki tane film çekeceksin. Ben onları yayınlayacağım. Ortada film yok ama Yılmaz Erdoğan bir peşinat alabiliyor. Şimdi yayın bende gitti mi? Gene az önceki gibi oldu mu? Hayır bu sefer gitti galiba. Gelmiyor da açıkçası. Heh, olabilir, sorun değil. Yani bir Netflix'ten ön, ona, ön onay denilen bir yazı var ya. Hani daha ortada proje yokken tamam biz anlaştık. Böyle bir projeyi getirin, izledikten sonra değerlendirelim. Beğenirsek yayınlarız yazısı. Alabilirsen işin rengi çok değişir. Şimdi duydum Akif dediklerini. Ee, bunun <gülüyor> araştırmasını şöyle yaptım. Türkiye'de bakan e, Netflix projelerine bir tane, e, bir iki tane e, aracı kurum var. Aracı Ama, kurumla iletişime geçerek bu Ajans, ajanslar var. Bu ajanslarla iletişime geçirerek bu projeyi sunabiliriz. Ee, yani tabii bu yönetimin de ne kadar sıcak vakti diye alakalı. Ya sen buraya ajansı çöz. Satarken... Sen ajansı çöz, gerisini ben bir şekilde alleme der, diye düşünüyorum. Yani gerekirse tesislere giderim yani, sorun değil. Ama o ön önay gelecek. Siz... Netflix diyecek ki ben bu projeyi yayınlamak istiyorum, görmek istiyorum diyecek yani. Dinliyorum. Ya yayın beni geç duyuyor, ya da yayında sıkıntı var. Ha şimdi geldi mi sesi? Arada, şu an geldi, şu an geldi. Tekrar söylüyorum, sen Netflix'ten o yazıyı al, ben bir şekilde eski şey kısmını çözerim çünkü ortada 70-80 milyon TL'den bahsediyoruz yani. Ya tabii ki bu sadece Netflix olarak düşünme, bir sürü şu an için platformlar ya. ve çok ciddi paralar harcıyorlar. Ee, tabi tabi. Ya isim vermek gibi olmasın da, Acun Ilıcalı'nın şu an exeni in inanılmaz. milyon TL. Ya korkunç paralar harcıyorlar. Ee, bu Netflix gibi projeleri yani yerinden etmek için, onlar gibi olabilmek için büyük paralar harcıyorlar. Onlara da teklif ederiz ki. Daha önce ben hani orada da çalıştığımı söylemiştim. Ee, Sayın Acun Ilıcalı'nın şirketinde TV8'de Acun Meden'de çalıştım da söylemiştim. Oralarla tabii, da telefonda da... söyledim. Şimdi yayın da ilk defa söylüyorsun. Haberin olsun. Ben kendi şekilde söylemişim. Doğru mu? Tamam. Ben yani hani o... izleyiciler öğrensin diye söyledim. Arkadaşlar ki... şu medyada da çalıştı. Evet. Ee, yani oralara da pazarlayabiliriz. Yani açıkçası... Ya bir oradan güzel... 1 milyon 2 milyon TL gelir. Yani ben o işle az Orada... çok hakimim. Yani oradan çok para gelmez. Bize Netflix lazım. Bizim yurt dışına illa satmamız lazım diyorsun. Yok o zaman... çünkü şimdi... Evet öyle. Tabii ki. O zaman biz dediğim gibi bu aracı kurumları da yazabiliriz. Yani senaryomuz, hikayemiz, projemiz çok güzel. Gerçekten belgesel olabilecek kıvamda bir e, durumda bulunuyor şu an. herkesin gözleri önünde olacak yani. Bütün Türkiye takip edecek bu belgeselin çek çekiliminin, çekim aşamasını. Kesinlikle. Kesinlikle şu an e, bu tarz belgeseller patlama yaptı. Yani illa e, başka bir kulüp yapınca adamlar düşünüyor demeye gerek yok. Bizim ülkede de bazen böyle şeyler çıkabilir tabii ki. Yani ya mesela iki... bir, bir kulüp buna girirse 30 maç kaybetmesi gerekiyor bunu yapmak için. Tabii, tabii ki öyle. Yani Meksika 2. liginde Dorados. Adamlar e, akıllıymış demek ki. Böyle bir proje imza attılar. Adı bilinmeyen takımı dünyada belirli bir boyuta getirdiler. Yani kimse kusura bakmasın, Manchester United'ın sponsorunu gelip sen davet almak kolay iş değil yani. Öyle iki top oynayarak da olmuyor bu işler. Proje lazım açıkçası. Valla Yiğit, e, biz burada kendimiz çalıp kendimiz oynamamak için o ön önay alınması lazım. Zaten altta bir taraftar da yazdı, sen ön onay yazısını al, yani ajansla anlaş diyor, biz diyor Eskişehir'i yıkarız diyor yani mecaz anlamda. Biz her türlü e, hallederiz diyor. İnşallah. O, o yazı çok önemli, o alındığı dakika iş çözülür. En kısa zamanda o zaman Arif onu almaya ben özen göstereyim, en azından bir yazışmalara başlayayım. E, biliyorsun 9 gün kaldı, hoca yok. Ankara spor maçı var. Ben Yani ben... şöyle, orada hani bir bilgi vereyim. Ee, bizim altyapı sorumlu hocamız, pro lisans sahibi hocamız Serdar Leroy takımı çalıştırıyor. Yanında Hürriyet Gücer var, 2-3 tane daha yardımcı hocamız var. O konuda taraftan içi rahat olduğu için, yani futbolların eğitim aldığını bildikleri için bu konuda biraz ses çıkartmıyorlar. Ama şöyle de bir durum var, yeni gelecek hoca, diyecek ki bu takım devras kampı yapmaz. O da onun ya. bahanesi olacak değil mi? Ya olabilir, yani bahaneden bol bir şey yok çünkü. Ben başında tabii. değilim der. Hani ee... bahane üretmek istemeyiz ama bu takım da deres kamp yapmamış falan der. Orada işimizinden çıkar. Ama şu an takımın başındaki hocanın da pro lisansı var yani. Türkiye'de pro lisans almak ne kadar zor bir iş sen biliyorsun. Tabii ki, tabi ki, tabi ki. O zaman Arif. Ee, evet. Benim adım Akif. Arif. İtirarip diyorsun yani. Onu düzelttim diye söyledim. İnsanların yanlış tanımasını istemedimler. Ben Hı. Arif'ten alınmıyorum bu arada. Evet. Arif falan anlıyor. <gülüyor> Akif, e, o zaman ben en kısa zamanda e, dilersen bir iletişime geçeyim en azından bu aracı şirketlerle. Şu an ismini yani söylemeyelim onun. İki e, tane onlar bakalım. Daha tabii, evet. Tabi tabii. Onlar acaba nasıl bir tepki verecek? Bunu alabilirsek o zaman daha e, projeyi aktif olarak hayata geçirebiliriz belki de ama tabii ki yönetimin ne diyeceği gene e, onlara kalmış. Benim sana tavsiyem hani daha önce belgesel çekmiş ve pazarlamış insanlarla da iletişime geçmem lazım. Yani e, bu iş böyle 2-3 kişiyle yapılacak işler Tabii, ki, tabii ki. Işıkçısı var, sesçisi var, montajçısı var, kurguçusu var. Daha böyle bir sürü. Art direktörü ayrı, yönetmeni ayrı. Tabii <gülüyor> <diyorsun. gülüyor> Yani e, böyle çok belgesel çekildi ve YouTube'a atıldı aslında. Ne Nice belgeseller YouTube'da böyle göz ağırda edildi. Yani farkına varılmadı. Ne güzel belgeseller var ben görüyorum. Mesela yayıncı kuruluş her hafta bir Anadolu... Belgeseli çekiyor ama kimse görmüyor. Şehir şehir geziyor adamlar. Benim gözümde belgesel gibi ama istenilen ilgiyi görmüyor. Ama işte daha profesyonel. Bir de işin içine Netflix girince size çektirmezler zaten. Ben onu da söyleyeyim sana. Onu, onu, onu, yani onu ben, ben de tahmin ediyorum. Onu, o da daha profesyonel olmaz mı? O da profesyonel olmaz mı? Oylesi daha iyi olur zaten. Onların ağzında dünyaya sunabileceği şey çok daha önemli açıkçası. Bu ayrı Marka problem. Marka değerini düşürecek işleri kabul etmezler. Derler ki Kesinlikle. biz çekeceğiz. Tabii ki, tabii o. ki Akif. sizden, şey bizden. Ne derler ona? Üretmek bizden. Öyle Aynen öyle. Şimdi yani senden ön, ön onay yazısı gelmeden ben kimseyi harekete geçmeye tavsiye etmiyorum. Yani taraftarlara konuşuyorum şu an. Öyle tak açalım, Twitter'da yüklenelim, yönetime iletelim demeyin. Yönetim zaten şu an transfer tahtasını açmak için bir mücadele veriyor. Veriyor ama hani biz görmüyoruz. Bizi görmediğimiz için de biz umutsuzuz. İnşallah başarılı olurlar. İnşallah diyorum. Bana. Bunları... Ee, Kesinlikle Hı. çalışıyorlardır. Yani insanlar kesinlikle çalışıyordur. Yani ondan emin olabilirsiniz. Hani Ama yani 7 şey... milyon TL de bulunacak gibi değil. O olabilir ha. Ona bir şey diyemem. Şimdi alt 50 tane Bilal Ceylan sorusu geldi. Ben Bilal Ceylan'ın 28 Aralık'ta Beşiktaş'a gidiyor diye duyurdum zaten. 2 Ocak'ta futbol Anadolu hesabından Bilal Ceylan'la Beşiktaş görüşüyor diye yazdım zaten. Bunlar benim için, bizim için yeni gelişmeler değil. Dün Beyin Spor's da, Spor'da, TRT Spor'da son dakika geçince bizim için yeni bir gelişme olmuyor. Ama biz de havamızı atıyoruz tabii. Ya biz 15-20 gün önce <gülüyor> diye. Ama Bilal'le ilgili şöyle de bilgi vereyim size. Transfer henüz bitti, bitmedi bilmiyorum. Yani başkanın açıklaması benim için ne Bitmedi diyorsa bitmemiştir. Ama Beşiktaş'lı yöneticilerde aksini söylüyor. Ben de söylüyorum. Yani Beşiktaş'ın kap duyurusu gelmeden e, transfer bitti. Sayılmaz bu ülkede. Beşiktaş'ta yönetici kaynakları ee, ulusal basındaki arkadaşlarımızda senin de var ulusal basında arkadaşım benim de var. Hı hı. Hepsi bitti diyor. Rakamına kadar, sonraki satıştan payına kadar hepsini tek tek anlatıyorlar. Hepsi de farklı kaynaklardan aynı bilgileri veriyorlar. Bekleyip göreceğiz. 3 milyon TL Bilal'den geldi dersek 4 milyon de TL daha lazım. O da hani böyle iki tane sponsorla ikişer milyon TL üzerinden halledilmeye çalışıyor diye benim bir bilgim var. İnşallah doğrudur. İnşallah. Bekleyip göreceğiz. Eskişehir spor transfer atsa düşer mi? Yine düşer. O da başka bir konu ama en azından önümüzdeki sene şampiyonluğu oynayacak bir kadroyu bu seneden kurup bu sene ya böyle antrenman şeklinde yani ne bileyim pişme deniyor ona o şekilde hazırlarlarsa daha iyi olur sanki diye düşünüyorum ben. Ama senin ön önay yasını sabırsızlıkla bekliyoruz. Sehirde çok ciddi suyun akışı seyrini değiştirecek bir gelişme olur bu ön önay yasını. İnşallah Akif almaya çalışacağım elimden geldiğini yaparım en azından. Bunu söyleyeyim. Vallahi işte dediğim işte yani İstanbul'da olan sensin. Ben Eskişehir'deyim. Yani <gülüyor> Tabii ki. Gelişmeler sizde. Ben seninle zaten sürekli bir irtibat halinde olacağım. O yazdı alırsan ikinci bir yayını patlatırız. Burada herkese duyuyoruz merak etme. Tabii ki Akif. Çok teşekkür ediyorum beni buraya davet ben ettiğin için. Ben teşekkür ederim. Ee, gerçekten çok de, sağ sesimizi. Hemen yani... Söyle söyle. Sen konuş ondan sonra, ben en son konuşayım. Ben, ben mi söyleyeyim? Evet, sen kafanı yap ben, en son ben metanı söyleyeceğim. Evet. Ben sana gerçekten çok teşekkür edecektim. Gerçekten güzel ee, yakalamışsın. Yani amacımız burada bir proje üretmeye çalışmaktı. Sadece Eskişehir Spor'un iyiliğine olmaya çalışmaktı. Hani bunu söylemek istedim. Mali açıdan düzlüğe çıkarmak en büyük amacımız aslında. Tamam, şimdi metan altın başlığı takip ediyorsundur, lastiğinize gitti. Onunla evet. ilgili taraftarlar bilgi soruyorlar. E, Metan Ağustos ayında Lastinize e satıldı. Orada şöyle bir sıkıntı vardı. Metan Avrupa Birliği vatandaşı olmadığı için Lastinize 18. 18 yaşından önce transfer edemiyordu. Yani 7 Ocak tarihinde Metan 18 yaşına girdi. 11-12'sinde de duyurdular. Yani işin aslı bu. Pilot takımlarına da e, kiralık olarak gönderdiler. Pilot takımlarıyla A takımda da ayrı tesislerde antrenman yapıyor. Orada da farklı bir yapı var. Neyse... Metehan Altunbaş'ın e, Eskişehirspor'a Spor'a getirdiği kazanç 250.000 euro. 250.000 euro artı bonuslar. Artı bonusları Eskişehir ya kısa vadede alamaz çünkü çok bozu kiralık gitti. Çünkü bonus maddelerinde ligde şu kadar oynarsa, Avrupa Kupalarında bu kadar oynarsa takım şampiyonu gibi bir sürü bonus var. O bonuslarla beraber 500.000 euro yapıyordu. Metehan'dan gelen para da zaten Pinto'nun taksitlerine gitti arkadaşlar. Benim aldığım bilgi o yönde. O para şu an yok. Onu bir geçin. Öyle bir dünya yok. <gülüyor> <gülüyor> Yiğit'im teşekkür ederim. Ya fazla teknik bilgi veriyorum, farkındayım ama öyle Mehmet Özcan da sene sonunda Galatasaray bonservis olarak gider. E, Sav bakım sorusunu da cevaplamış oldum. E, oyuncunun sözleşmesi bitiyor, kulüp küme düşüyor. E, Galatasaray e, istiyor. Fatihlerim Adanalı. <gülüyor> Mehmet Özcan Adanalı. <gülüyor> Mehmet Özcan'ın menajeri Galatasaray'ın eski futbolcusu. <gülüyor> Bir sürü iş. Teşekkür ederim Yiğit. <gülüyor>